Discord'a oturmuşlar mı çiziyorlar? <gülüyor> çıldırışı çıkarıyorsun? yalnız, crashır çıldırışı gibi değil mi? Ya, <gülüyor> <gülüyor> Bak duvarıyı bıraktım. Duvarıyı bıraktım. Miçan <gülüyor> kendi sıkıntını söyler misin bana sen? bu ay Ramazan. Ne oluyor? Ramazan? Ramazan demiş ki abi döneyim mi iyi dönerim. Ne? <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Facecam farklı yarasına. Baba ya e, bu da mı başladı şimdi ya? Ulan Twitch'e de bir kendini update deyim gel senin şu facecam koyacak yer falan ayarlatsana bana ya. <gülüyor> Keskelimsiz, oopsiz ya. Niye sana ay kartın? Deli midir nedir? <gülüyor> Manyak ya. Just öleceğim. Karde bu ne ya? Karde bu ne ya? Çok sisi bayağı bir dolu. Dön yani... yani... dön rotate rotate. Bana gelin Arke bana. Arkadaşlar Ama... iki tane facecam oldu lan. Orospu çocuğu Ya ne konu büyüttün canına lan niye kesiyosun Abi Ferit bağırıyor Ben seni görmedim oğlum Lan Ferit bağırıyor. oyunu Annenin ama oğlan sprey Annenin s*** Orospu çocuğu ya Orospu çocuğusun sen Orospu çocuğu Böyle yavrak gibi dikil orada o ya evde götüre sokun ya, ya siktir git ya. Efe Efe alanı, sen ya! Sen bir orospu çocuğusun ya! Sen bir orospu çocuğusun ya! ya! Ya siktir git kaçın alıcağım ya? Ananım amca'yıymış ya! Amcayim Efe adam beni götürüyor! Lan dur dur adamı da al adamı da al! Adamı da Efe'yi da al! Lan şu eve bırak eve eve! Beni eve bırak! Ananım amca seni görmedim orospu çocuğu! Sen aray edeyim! Onu orospu çocuklara! Ananın amca'yıymış! Kapattım iletişimi kapattım! Oğlum! Ne oluyor orada ama ona ya. <Gülüyor> bekle koşuyorum, koşuyorum bekle. silahım yok ama haberiniz olsun. East. Götten. BTR'ın motoru sağ arka tarafında. Ahahah satayım. <gülüyor> <Burayı gülüyor> <vurursan gülüyor> direkt... Ya hiç sorum. <gülüyor> kobam var. Hiçbir yere bağlanmıyor. Bak deminden şimdiye geliyorum. Böyle gidiyorum buraya geliyorum geri. Üstelik buralar da bir yere bağlı değil. Öf. Milletin seti zehir gibi. <gülüyor> Benim çetesi oturuyor baba orospu çocuğu ama. Nasıl yanlış yapıyor bak piçti. Evet. Koronavirüs gıdadan geçer mi? Hepimizin sorduğu soru. Hepimiz dışarıdan yemek siparişi vermek istiyoruz ama korkumuzdan veremiyoruz. Bakalım sipariş verirsek ölür müyüz? Koronavirüs gıdadan geçer mi? Koronavirüs gıdadan geçer. Dışarıdan sipariş vermeyin. Ama o gıdayı yenip de bağırsaklarına nasıl girdiği için vücudunuza girmez. <Gülüyor> <Gülüyor <Gülüyor> Bu ne? <Gülüyor> <Gülüyor> He's Greek. <gülüyor> I don't know why he is, um. I don't, I don't know why he a Turkish flag. I guess I Turkish flag from a Turkish person but he's Greek actually. He's Greek bro. Abi kesinlikle sarı yaptırmıyoruz. Sarı var Kemal'de büyük ihtimal. Atacak <gülüyor> Uno diyecek. Abi ne yaptım ben? <gülüyor> Oğlum nasıl anlamadınız o o da Oğlum yine iteledik işte yani <gülüyor> Sana bir şey diyeyim mi? Sana bir şey diyeyim mi? Refleks bastım yemin ederim refleks bastım Böyle şey diyor ya Bas hemen diyor ya bana ben basasım geliyor Competitive ruhum var içimde benim böyle patlıyor Viltor <gülüyor> 3 lira link değiştirme reis Ş Şöyle örnek bırakayım <gülüyor> Başka şeyler de yaparım lazım olan tamamdır bakarım Eyvallah teşekkür ederim Anan araba Bak. Ya sonra ben şanssızım Yara! diyorum Gelip diyorlar ki Abi neren şanssız senin Oğlum bunu Başka bir insan yapabilir mi bilmiyorum ya Oo oh. Çok çok çok iyi <gülüyor> Yemin ediyorum gözümden Kurgu yuvayken. mu bu? Aynen aynen bu kurgu Youtube videosuna çekti bu Lan adam yayında ya nasıl kurgu Yeni <gülüyor> de olum Ağır <gülüyor> <gülüyor> Bu <harbi> kurguymuş <gülüyor> <Aa>, Baga <girdim. gülüyor> Ya bu da bu da çok enteresan ama ya Oğlum yayında işte gerçekten Twitch'in özelliği ve canlı yayın platformlarında Farklı tarafı bu yayında oluyor ya her şey yani Bakın ekran Allah Allah Lan ölüyorum. Ya şunu yani olma olasılığı o kadar küçük ki yani. Hani 0 1'ler de falan anladın mı yani? Oğlum çok yoruldum ha. Ah, Senin için değil. Ah. Neydi kameradan? Ah. Kamera yok ah. ki. Götüm. Ah. Ha. VR oynadık çok tehlikeli oldu çünkü kasa götüme girdi. Koa bak iki tane çıkıyor. <gülüyor> tamam mı? Koa. Şunları aldım. Kanka, kamera Kemal görmüyorsun. Baba orada yok ki kamera zaten neyi görmüyorsunuz? Aşağıda yolu. <gülüyor> Senin ben geçmişini s**eyim. Sen salak mısın oğlum bu? Buna ne gerek var ya? <gülüyor> Beni önden ikaz etmen lazım değil mi ama abonelik istiyorsan? Bu diğeri kim? İşte gelecekte hani. Yazıyı görmedik kanka da sen bilirsin. Ben anlamadım ki ya. Bir dakika bir dakika olayı çözemedim ki. Ananı kamerasını <gülüyor> sıkayım. Ah, Şöyle gönlüm, ortaya ah, koydum. Ah, ah, götüm, ah, ah. VR oynadık çok tehlikeli oldu çünkü kasa götüme girdi. Boğa. Bak iki tane çıkıyor, Tamam mı? Koa Şunları aldım Ulan orada bir şey yokmuş ya e aman Aa, Varmış Kemal Senin ben geçmişini skeyim Sen salak mısın oğlum bu Buna ne gerek var ya? <gülüyor> beni önden ikaz etmen lazım değil mi ama abonelik istiyorsan. Bu diğeri kim? İşte gelecekte hani toplumun bilmem ne olduktan sonra biraz da feminist bir bakış açısıyla işte Tamam kadının... ben de anne mu muhabbeti yakalayamadık büyük ihtimal. Kanka yanlış kişiye abonelik etmiş herhalde ediyor. Ha biri ile biri ı ile yazılmış ama olay. Evet. Şimdi tam yakaladık. Ya <gülüyor> kardeşim <gülüyor> ben burada sanki entel dental yorum yapmışım gibi bana muamele etmeyin. Olamı söylüyorum. Sen entelektüel birisisin ya. Hayır. Evet. Hayır. Oooo <gülüyor> Deli Mine TV. <gülüyor> Hoş geldin Abdü'cum nasılsın? Sardın ha sen bu Twitch işlerine. <gülüyor> Babandır entelektüel. Aydın birisisin. Ben gidip sigara alacağım. Aydın'ın görevi topluma ışık tutmaktır. Babandır Aydın hadi yallah. Bana da ışık gelişeyi bana da çay getir Aydın. Tamam. <gülüyor> Aydın bir çay koy da çek. <gülüyor> evet Ercimen Tahir oğlum yap. Alo. Sarıyor. Ece. Ha Ercimen Tahir? Alo. Selamlar. Ece. Alo. Watch. Alo. Ha bu sen misin? Kaç sen? Niye cevap sen? vermiyorsun ya? <gülüyor> ama orda da Ece de yiyorsunuz. Ben Sen kaç demişsin? Aralıksın? Ee, kaç Haziransın? Harika olmadım ama özellikle saçmaladım ben burada gelmemem. Ama böyle bir şey yok. Sen kaç Haziransın? Hayır oradaki Ece de yeni geldi ya. O çok komik oldu. Oradaki yani Ece de alo dedi. Ben yeni gelmedim ki. İşte geçmiş Ece alo deyip yeni geldi. Bak. Ece. Sen kaç. Aa Ercüman tabi. Alo. Aa! <gülüyor> <o, gülüyor> Duyum bu! Ercüman abi Bir dakika sen kaçsın? <gülüyor> 15'iz değil mi şu anda? Evet, ya? 15'teyiz. Recep? Dedirtme bana. Aa, Hayır, susun! Susun be! Aa, sizofrenin simülasyonu gibi bu ya. Aaa! Ercüment abi? Ya şey gibi, şöyle, şöyle anladım. Ee, anlamadım. Alo? O <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Adamları duyamıyorum. Ben Kemal! Ne aradığınız s**eyyiz Ev yıkıldı ammla be Oğlum bütün storlar bu Rauf abiye bir kalp Rauf abiye bir kalp bir kalp Adamları duyamıyorum Oğlum. Oğlum, biz olsak var ya altımızda sıçardık. Adam tepki vermiyor, koluna düşüyor, şöyle bakıyor aman akuyen. Oğlum. E üç gün bize naz yapardı kolum karalı diye. Oğlum, ben var ya altımızda sıçardım. Kollar düştü lan. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ne yapıyor ne yapıyor? <gülüyor> mi? Abi. <gülüyor> nasıl böyle gelmiyor mu? Gelir diyor. Aha! Tut o ne lan? Lan! <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Vallahi ben tutmadım bunu. Vallahi bunu ben tutmadım. <gülüyor> ya bu nasıl denk dakika, geliyor? Kemal, ben sıkıyorum. gidiyorum. <gülüyor> Oğlum gitseniz de şunlar. <şundan. gülüyor> <gülüyor> ya bizim Siyop TV'ler bile değişik amına koyayım. Yani bak, şu Bak orospu çocuğu hera yine karşı gemiye gitme düşüncesinde bak. <gülüyor> Bak her yayın aynı bak her yayın aynı yine karşı gemeye gitme bak. düşüncesinde Bak gelir diyor Aha tut o ne lan lan Valla ben tutmadım bunu Valla bunu ben tutmadım Bir dakika Kemal ben gidiyorum <gülüyor> Bak yine ben gidiyorum Oğlum de şundan. Lan aros bu Adam diyor ki insan gibi bak 40 yılın başı erkeğe cevap vermiş <gülüyor> <gülüyor> abi bir şey sorabilir miyim yazmış. Ben de buyur kardeşim yazmışım. Kaç yaşındasın abi demişti. De dedim ki abicim 30 oldum. Öyle davransan o zaman orospu çocuğu yazmış altına. Bak mesajlaşma bu kadar. Arkadaşlar video izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Yok. Beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Ben ben an, an, an, an, an. An. Buyurun arkadaşlar.